Selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle GNOME 40 masaüstü ortamını inceleyeceğiz. GNOME'un yeni bir sürümü olan GNOME daha en çok değişikliğin gerçekleştiği yer şüphesiz GNOME Shell oluyor. Özellikle de etkinlikler bölümü epeyce yenilendi. Zaten yenilik tam mas üstünden başlıyor. Bu çubuk biraz kalınlaşmış mı ne anlamadım. Sanırım daha kalın bir hale getirilmiş artık daha kolay bir kullanım sunan bir şeye sahip olmuş haydi başlıyoruz Etkinlikler bölümünde bu şekilde yan yana yan yana masaüstülerimiz bulunmakta ayrıca touchpad hareketleriyle de gezinebileceğiniz bu alanda rahatlıkla uygulamanızı yönetebilirsiniz Mesela dosyalar uygulamasını burada açalım. Burada da açalım. Güzel bir şekilde çalışmakta. Sanki pencereler havada duruyormuş. Cazına bir his veriyor doğrusu. Ekrandan taşmaları. Şunu kapatınca daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz üzere havada uçuşuyorlar. Ayrıca daha kolay bir kullanım sunacağını söylemiştim. Mesela Chromium buraya değil de şuraya açacaksınız. O zaman kuramı tutup buraya bırakmanız yeterli olacaktır. Takvimin de buraya açalım ve web'i de buraya açalım. Yazınları açalım. Burada da müzik olsun. Daha sonrasında ikinci bir değişiklik uygulamalar menüsü. Bu şekilde tıpkı Gnome 3.38'deki gibi Rahatlıkla düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca... Burada kenara geldiğimizde... Küçük bir ön izlemesini görüyorsunuz. Ve de... Yine klasörlerde rahatlıkla oluşturabiliyorsunuz. Mesela... Bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz ve... Bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. E ne var bunda? Diğer masaüstü ortamlarında da yapabilirim ben diyorsunuz ama... Bu... Henüz yani yeni çıkmış bir şey ve de bazen kararsız çalışabiliyordu. Fakat bu kararsızlıkların giderildiğini göstermek adına bu şekilde anlatıyorum. Sonrasında Gnome 40 sürümümüz yükselmişti demek, demiştim. Bu şekilde sürümlere baktığımızda Gnome sürümünün 40 olduğunu görüyoruz. Pencere sistemi X11 yani yani bu XORG'da çalıştığımızı gösteriyor. Peki ya neden XORG? Violent'de Touchpad hareketleri de var. 3 parmağınızı yukarı kaydırdığınızda etkinlikler bölümü geliyordu. Tekrar kaydırdığınızda uygulama menüsü geliyordu. Fakat bu henüz XORG'a çalışmıyor arkadaşlar. İnşallah XORG'a da bekleriz. Ben neden XORG'a geçtim? Bu Touchpad hareketlerini gösterebilirken neden XORG'a geçtim? Çünkü ekran kayıt programı çalışmıyordu arkadaşlar yani video çekemeyecektik. Ondan dolayı ben de XORG'a geçtim. Ancak klavye kısa yolları hala çalışıyor. Süper alt yukarıya bastığımızda etkinlikler bölümü. Tekrar yukarıya bastığımızda uygulamalar menüsünü görüyoruz. Tekrar aşağı bastığımızda YEN etkinlikte ve tekrar aşağı bastığımızda masaüstümüz geliyor. Şöyle iki kez hızlı hızlı yukarı bastığımızda hemen hızlı bir şekilde uygulama menüsüme ulaşıyoruz. Tekrar hızlı hızlı aşağı bastığımızda tekrar masaüstümüze ulaşıyoruz. Süper alt sağ ok sol ok ile bu sanal masaüstü arasında gezinebiliyoruz. Bir diğer hareket ise süper alt işte fare yukarı yukarı fare ile Masaüstü değiştirebilmekteyiz. Süper. Hmm. Bunu yukarı yapmayı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Dur bakalım. FortiGnomeOrg sayfasına gidelim. Orada gösteriyordu. Boşluk bırakmışız yanlışlıkla. Mouse. Süper Alt Show ile... He. Sadece emasüstüleri arasında geçiş yapabiliyormuşuz. Bu beni üzdü. Doğrusu. Keşke onun içinde bir hareket olsaydı. Artık buradan artık daha kolay bir kısa yol oluşturacağımızı söylüyor. Ayarlara gidelim. Klavyeye gidelim. Klavye. Kısıyolları özelleştir. Ben bir tane eklemiştim. Uçbirim başta tadında. Biliyorsunuz GNOME 3.4'tan ortamda varsayılan olarak kontrol alt t çalışmıyor. Doğrusu uçbirimle çoğu zaman ihtiyacım olduğundan dolayı böyle bir kısayol oluşturdum. Daha sonrasında burada deneyebileceğimiz dağıtımları gösteriyor. Ben bunların hiçbirini ben bundan hiçbirini indirmedim çünkü oradakiler genelde kararsız çalışmakta arkadaşlar. Kararsız çalıştığı için yani bu videoyu bile doğru düzgün çekemeyebilirdim. Ondan dolayı ben de kurulum zorluğuna katlanarak Archinux kurdum. Siz de Archinux kurabilirsiniz ya da 40 org sayfasında ki dağıtımları indirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.